Hocam başka bir soruya geçiyorum. Ecem Hanım telaffuzumuzu nasıl geliştirebiliriz diye bir soru sormuş. Dediğim i̇şte soru buydu. Hocam ben <gülüyor> hala <gülüyor> donluyum <doğrudan. gülüyor> ve Yozgat İngiliz konuşuyorum. Düzenliyor telaffuz. Yemin <gülüyor> ederim düzenliyor. Dilim dönmüyor. Nasıl geliştirebiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Şimdi Ecem Hanım'ın sorusunu, o kadar güzel bir soru ki kısa bir soru ama ben derslerde bir örnek veriyorum. Değerli arkadaşlar. Ben çocukken daha fazlaydı. TRT'de çok düzgün, işte diksiyonlu insanlar dinlerdik değil mi? Şu örneği soruyorum öğrencilerime. Şimdi size soracağım aynı soruyu. Günde 15 saat Zeki Müren dinleyerek güzel Türkçe konuşabilir miydiniz? Cevabı muhtemelen hayır değil mi? Güzel Türkçe'yi duyarsınız ama doğru telaffuz başka bir şey. Ece Hanım'ın sorduğu soruyu iki boyutta yanıtlamak isterim. Eğer telaffuzdan kastınız... İşte, Yorgat English değil mi? Ne güzel bir tabir. Benimki de Turkish English. Harika bir şey. <gülüyor> Öncelikle, eğer hani böyle konuştuğumda beni teneseli sansınlar, vay be işte bu York şiirli falan gibi istiyorsanız 16 yaşı öncesini, öncesinde bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü 16-18 o konuda 8 tane hipotez var. Özetleyeyim, beyin lateralize oluyor, fleksibilitesini kaybediyor. Artikülasyon organları sertleşiyor. Artık I think ya da cat diyemiyorsun diyen bir kesim var, haklılar. Ama benim Burak Bey kardeşime ve sizlere önerim şu. Yaşasın Yozgat İngilizcesi, hiç sorun değil. Şu an literatürde rural Englishes dediğimiz bir kavram var. I am a Turk and I am going to speak like a Turk. I don't have to sound like British or American. Tamam, bütün olay bu. Türkçedeki sesletim sizin ana diliniz, canınız diğerinizdir. Onunla gurur duyun. Hiç sorun yok. Çultan Ahmet diyordu değil mi? Cem Yılmaz avıntısı çok yaptık bu gece. Veriz Çultan Ahmet. Rahat olun. Türkçenin ses etkisi muhakkak olacaktır. Ama Ecem Hanım'ın sorusuna hala yanıtlamadık. Önemli olan doğru telaffuzdur. Yani tarzanca olmayacak doğru telaffuz. Şunu demenize gerek yok. Ben çok görüyorum Amerika'da work and travel'a gider, öğrenci gelir, water, water. Bunu yapmana gerek yok. Ne o? hani water demene de gerek yok. Birmingham'da mı büyüdün? Gerek yok bunu. Hani water. <gülüyor> uluslararası, uluslararası İngilizceyi kullan işte. May I have a cup? May I have a couple of water please? A glass of water please. değil mi? Ya da şey demene gerek yok. Well, what I want to say exactly is that... Bu, bu <gülüyor> yani? <Tek gülüyor> yani? what I want to say exactly is that... Doğru telafiz. O noktada Zeki Müren'e geri dönelim. Ecem Hanım'ın sorusunu yanıtlayalım. Zeki Müren dinleye dinleye dinleme becerinizi geliştirir. Konuşma becerinizi geliştirmeniz için konuşma yapmanız gerekiyor. Ben Ecem Hanım'a nadizane bir hoca olarak küçük bir ödev vermek istiyorum kabul buyurursa. Çok sevdiği filmler varsa... Onların metinlerini internette bulsun, dublaj yapsın. Evet. Ee, en kolay öneri ne pratik yapmak ama pratik imkanı da kardeşim her gün sokakta önüne çıkmıyor, değil mi? Ama ben İngilizce'mi dublaj yaparak çok geliştirdim. 99-2000 yılında Matrix filmi, American Beauty çok sevdiğim filmdir, Amerikan Güzel. O zamanki öğrenciliğimdeki Aynen. filmler. Evet, çok iyi. sen Mendes'in çok iyi bir filmidir. Ee, bolca dublaj yapın, bolca konuşmaya çalışın. Artık internet ağzına kadar sanal ortamlarla dolu. Second life'e üye olun. Oralarla konuşun. Bakın Burak Beyciğim MSN'den İngilizce öğrenmiş. Şimdi neler ya var bizim neler... Ya hocam yani 90'lıyım ben. Siz bilmiyorum benden bir tık büyük yani fazla ama Siz ve benim zamanımda bu kadar kolay değildi. Ben birazdan şeyde göstereceğim. Ne? Hangi uygulamaları ben tavsiye ediyorum. Sizin de önerinizi alacağım üstüne. E, ya şu Güzel. an o kadar çok şey gelişti ki mesela benim İranlı bir arkadaşım vardı hocam. Aksanı müthişti. Gerçekten dedim. Hı -hı. Sen İngiltere'de mi yaşadın? Hayır dedi. Dizi ve de taklit ediyorum dedi. Yeteneği müthiş. Mesela ben yapamıyorum. Hı -hı. Kulak vardı. Mesela ben kendimle ilgili testte koydum hocam. Benim temelim zayıf olduğu için. Ben o temeli zıplayarak üstüne ekledim. Temel zayıf benim şu an. Bir defende de de çöpecekti Hı -hı. temel. Normal ben kelimelerin okunuşuyla başlamamışım olaya. En baştan öyle başlamam Hı -hı. lazım. Yani A, B, C, ben. D nasıl okunur? Birleşikler nasıl okunur? Hatamı ben orada buldum mesela. E bu saatten hmm. sonra düzelmiyor. Mesela belki arkadaşımıza temelden de değiştirebilir kendini. Ya da bilmiyorum. Çok kolay değil ama değil mi hocam? Yani ben hep kendimi kötü hissettim bundan dolayı ama. Yok, sizinki şeye benziyor. Müzik aletini merakınız var mı bilmiyorum. Gitarı yanlış başlarsanız tekrar düzeltmek Gitarı çok zor. çalıyorum, aynen. Baştan iyi başla vallahi abi notalarıyla. Mesela solü falan yanlış basarsan tekrar düzeltmek hep çok zor. Hep öyle gider. Hep öyle gider. Dil de aynen. öyle maalesef. Ama hani Ecem Hanım'ın söylediği ve sizinkine cevaben ağzımızı bir kap gibi düşünelim ve a, telaffuzu, pratiği de ısı gibi düşünelim. Çok fazla pratiğe ihtiyacımız var ve bunu sık yapmamız lazım arkadaşlar. Yani Ecem Hanım günde 15 dakika bunu ayırsın, bir yıl sonra kendi de şaşırır. Ama bir ay ara verin o nöron bağlantıları gidiyor, o elektriği yakalayamadınız mı maalesef kaybetmiş oluyoruz. Çok sağ olun. Hocam peki bir soru sormak istiyorum. Hocam dil bilgisi öğretmek faydasız mıdır? Hayır kesinlikle faydasız değildir. Sadece dil bilgisi öğretmek faydasızdır ve başka hiçbir şey öğretmeyip sadece dil bilgisi öğretmek faydasızdır. Özellikle yabancı, İngilizce için konuşacağım bunu. B1 seviyesinin de üstünde muhakkak ve muhakkak belli bir düzeyde dil bilgisi öğretmek gerekir. İşin sırrı nasıl öğretildiğidir. Bakınız, Türkiye'de yazanın ayrı yazıldığını, veya birleşik yazıldığını, ayrıca'dan sonra bilgi kullanmamanız gerektiğini, hangi D'da'nın dahi anlamına geldiğini, sizler Türkçe dil bilgisi dersi alarak öğrendiniz. Bunu doğal olarak edinemediniz. Burak Bey de tezini yazarken, İngilizce yazıyorsa eğer, muhakkak belli bir düzeyde farkında. Biz ona explicit grammar knowledge deriz. Farkında dil bilgisi ne sahip olması gerekir. Ama bir kurama göre, ben seviyorum o kuramı, dil bilgisi otobandaki polis gibi davranır arkadaşlar. Eğer çok fazla polis korsanız otobana trafik tıkanır, sürekli durdurursunuz. Özellikle yazmada dil bilgisi editör olarak davranır, konuşmada da polis gibi davranır. O halde yüksek seviyeye geçtiğimiz zaman dil bilgisi şart, düşük seviyelerde de ufak ufak vermek gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim, %100'ün %5'i dil bilgisi yeter B1 seviyesine kadar. B2'den sonra atmosfer değişiyor. Hocam özellikle çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Ben yüksek lisansa da yurt yapmıştım. Tez yazarken zorlandım, yalan yok. O temelim de kötü benim her temel gibi. tuumu olacak, formu olacak, kamp ne falan filan. Mesela burada da bir tavsiyem var eklenti olarak. Yani tembelliğe de alışmasın ama gramerle diye bir uygulama var. Ücretsiz. Evet. Evet. extension, evet. Ee, direkt Google extension arkadaşlar, gramerli. Mesela bir resmi mail atacağım da, ben de, arkadaşlarım da. Hani onu yazıyoruz hocam, kullanıyoruz. Orada bir hata olursa direkt algılıyor. Herhalde yapay öğrenme kullanıyor. Hı -hı. Benim hoşuma gitti açıkçası. Burada bir evet. arkadaşımız sırf hocam. Bu Camberley falan tarzı, hatta bunu nasıl okuluyor bilmiyorum bak. Cambly mı? Camberley mi? Camberley mi? Camberley. Camberley, camberley. camberley değil mi? Ha. Camberley, camberley tarzı uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz peki demiş. Nasıl buluyorsunuz hocam? Cambly güzel, Cambly'i doğru tanımlayalım. Cambly gibi çok fazla tarzı demiş hanımefendi zaten uygulamaları. Orada konuşma becerisi pratiği için faydalı. Zaten hmm. hani native, yani ana dil İngilizce veya ona yakın insanlar orada hocalık yapıyor. Belirli oranda faydası olacaktır muhakkak. Öneririm. Büyük bir fırsat. Az önce Ecem Hanım söyledi ya, telaffuzu nasıl geliştireceğim? Konuşa konuşa ama bolca dinleme ve konuşmayla birlikte. Ee, Burcu Hanım ben olumlu bakıyorum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey olabilir. Para vermezler mesela. Benim gibi de şimdi Skype var. Ya da Facebook'tan insanları bulup arkadaşları bedavaya da konuşabilirler. Yani i̇lla bir hani native speaker'a para vermek zorunda değiller ama orada bazı öğretmen de var orada büyük ihtimalle. Dil bilimciler. Yani hakikaten böyle adam sana bir şeyler öğretiyorsa ne ala. Ama yabancı birini bulmak... Evet. Bu onu kolaylaştırıyor benim anladığım. Hani oturup aramıyorsun Hı. birilerini öğretmek isteyen birileri evet. oluyor. O konuda evet. güzel bence de. Küçük bir şey önerelim. Language Exchange Community. Dil değişim toplulukları. Ne diyeceğim hocam öneriştim. Babel mitingleri, car surfing herkes orada dil öğretiyor birbirine. Süper bir öneri. Evet, evet. Oralara üye olunabilir. Tamamen ücretsiz. Dil değişim topluluğu. İnternete Google'a yazın. Language Exchange Pandem, Community vana, evet. çıkar. Tandem vesaire. Bir de hocam yani. şöyle diyelim. İstanbul mesela bu konuda zengin ama gerçekçi olalım. Ben şimdi Yozgat diye oradan başladım. Üç yaşına kadar yaşamış olsam da. Yozgat'ta bir insan. Yani gidip de yabancı bulacak, gidecek vesaire zor. Ama artık yani internetten her şey ya. internetten yapılabilir. Ha şunu diyecektim evet. Kemal. Çok sağ ol. Bir de hocam Discord diye bir şey var. Duymuş olabilirsiniz. Evet duydum. Evet. İmkini biliyorsan Kemal onu da paylaşayım. Discord'da hocam sadece İngilizce konuşmak için kanallar var. Ve düğünler evet, yerinde evet, insanlar biliyorum. var. Artık yani çok kolay her şey ya. Teknoloji geliştiği için bir şekilde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya ben 77 doğumluyum. Yani 80'leri yaşadık. Ee, şimdi bana şey gibi geliyor. Ee, böyle B2 falan istemiyorsan Burak Bey, günlük İngilizce istiyorsan evet. hiç hoca falan kursa gerek yok. Yok her şey önünde şurada ekranda duruyor ama sizin gibi test falan yazılacaksa orada biraz sizin akademik şey bir çok...